bizi ne yaparken görse çok utanırdınız. Babam beni bir tane hırsızlık yaparken falan görsün. Şey, hırsızlık yaparken. Görse. Evet. Aa yani küfür ya da el hareketi falan çektiğimde. Ne tarz bir el hareketi mesela? Yani argo argo el hareketleri. Bir tane örnek verebilir misin? Hayır. Gördü. Baban yok ama. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Galiba duygusal yönden düşünürsem cebinden parası alarken. Diğer yönden düşünürsen? Herhangi birisiyle bir ilişkide bulunurken. Ki bu yaşandı. Nasıl bir tepki geldi? Aslan oğlum. <gülüyor> Babanın sizi ne yaparken görse çok utanırdınız. <gülüyor> Bıyık alırken. Oo! <gülüyor> Bıyık alırken. Babanın sizi ne yaparken görse çok utanırdınız. Seks yaparken. Neden? Seks çünkü gizli olması lazım. Ama seks normalde hani açık bir şey ama işte tabular bunu gerektiriyor, gizliliği. Ne yaparken? <gülüyor> Bir saniye. Ben yayın yaparken babam beni görse çok, çok utanırdım biliyor musunuz? Babamın hiç yayınlarımı izlemesine izin vermiyorum mesela. Ne bir düşüneyim? <gülüyor> Sevgilim, pişirken <gülüyor> <gülüyor> Öyledir yani büyük ihtimal. <gülüyor> babam beni ne yaparken görse çok utanırdım. Kız arkadaşımla beraber bassa çok utanırdım. Yani aklımda bir sürü şey var ama. Tek tek saymayayım o ama en çok ol. böyle yok. kız arkadaşımla beraber bastı beni çok... diyorsunuz. Saçmalamayın. izleyemez İmkanı yok. Babam beni izliyor olamaz. imkanı yok. Ben utanırım. Yok hayatta var ve benim babam çok şey bir adam yani. Niye izlemesin? İzleyemez, çıldırır. Yani çatteki tek mesajı görse kafayı yer. Utanırdım. Sigara içerken yakalası çok utanırdım. <gülüyor> Sen bir şey söylememi bekliyorsunuz ama onu söylemeyeceğim. Yani böyle onu söylemeye ne kadar sayacağım? Eğer istene derse sayarım abi burada. <gülüyor> Şimdi say dedin ama saymayayım ben abi. <gülüyor> Eller günahkar. <gülüyor> Eller günahkar. Evet. Onu yaparak görseydiz evet, utanırdım Eller günah. Tamam o konuda çok fazla. Utanırım. Çünkü erkekler için doğal bir şey olduğu için. Ama bir kızla falan yakalasa. Gerçi o zaman da utanmam çünkü babam beni öyle gördüğü zaman biraz gururlanabilir. Yani der çocuğum, Abi yuh ya. pardon, aferin çocuğum erkek olmuş falan gibi yuh ya. diye düşünebilir yani. Ama ben gene utanırım yani. Babanız sizi ne yaparken görse çok utanırdınız. <gülüyor> <gülüyor> babam beni ne yaparken görse. Bir, şekilde... <gülüyor> bir şey diyemiyorum ne yaparken görse. Bilmiyorum ki şu an, dur gelmedi. Söylemeye utandım, boşver. Evet, söylemeye utandım şu an. <gülüyor> Babanın parasını çalarken görse utanmaz mısın? Aa, evet, babamın parasını parasını çalarken falan görse utanırım. Yani çalıyorsun, ya bir, bir, bir anda bunu itiraf etmiş oluyorsun aslında. Selam abla yayınlar demişsin, Çınar hoş geldin, hoş geldin. Deniz gibi çok mu gülüyor? <gülüyor> ben böyle, böyle mi gülüyorum? Ben böyle gülmüyorumdur ya. Ben böyle gülmüyorumdur ya. Daha mı kötü? Exe bugün nasıl güldüğümü yaptı. Lan Exe, şerefsiz Exe. Birazdan bakacağım zaten. Abla öyle gülüyorsun ama bağırma. Sen daha iyi gülüyorsun. Ya benim çok sevenleri ben de çok seviyorum. Hadi görse. <gülüyor> Yok alamazsın. Yani bir erkek arkadaşımda bir şey yaparken görse utanırım herhalde. Bir erkek arkadaşımda bir şey yaparken görse utanırım. Bu kadar. Bu kadar. Başka kadar. şey Başka? bir şey belirtmek istiyorum. Evet. ben bir tane birine aşığım o berber. Çok seviyorum onu buradan belirtmek istiyorum. Keserseniz çok kötü bozuşuruz. İsim vermiyorum berber zaten o kendini biliyor. Tamam. Berberi Şöyle tamam ee, Ben bir tane berbere aşığım, onu çok seviyorum I love you I just have a zukim Eee Seni seviyorum canım benim Abi ne benim Otuz no. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir çekerken şey <gülüyor> Başka? Valla hey. Yani otuz bir çekerken falan herhalde porno izler En kötü bu mu? En yani kötü yok o değil, yani aklıma gelmiyor şu an öyle bir sorunun gibi. En kötü yok o değil ama aklıma yani, gelmiyor. Babanın sizi ne yaparken görse çok tanıdınız. Beyin göçü yaşamış. Elbisemi Elbisenizi? Deştirirken... Neden? Bilmiyorum. Babam beni ne yaparken görse ne Şam'da şey ya. görse utanırdı ya. Neden? Abimin düğünü var ben buradayım. Şekirde. <gülüyor> İşleyim diye yalan attım. Baba selamünaleyküm. <gülüyor> yok burada? İşteyim. Çalışıyoruz çok gün. Kızar kız arkası şuna yataktayken ya abi aklıma seksden başka bir şey gelmiyor yemin ederim. Dediği gibi para çalarken 31 çekerken babanın sizi ne ya yaparken şey görse ya, çok utanırdın. Ay iğrenç ya. Kusucam birazdan. Hiç böyle normal bir şeyler yok mu yani? Cebinden para alırken. Baban senin ne yaparken görse çok utanırdın. Babam ne utanırdı? E, bir karın üstünde gördü zaman. <gülüyor> Olmadı ama ay, olacak. Ay, ay senin var ya söyle hiç biçimini edeyim ya. Pis. Karı diyor ya bir tane koyacaksın elin tersiyle ya gerizekalı Yakında yani Gözüküyor ya yakında olacak yani Lan Planlıyor musun? Planlamıyorum ama planlanacak gibi bir şey var yani Oldu ki yakalandın ne yaparsın Heee çok iyisin aferin sende Gel de. sen de yaptırım bir tane daha Kız arkadaşın var heee çok iyisin lan Nasıl da erkeksin adam be Sen de gel üstüne dedim. Ne diyeyim yani? Başka yapacak bir şey yok yani. Babanın sizi ne yaparken görse çok utanırdınız. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim bilmiyorum. Erkek aynen <gülüyor> aynen. aynen. aynen. Kadın, Adamın dibi dibi helal be! Nasıl? İstemediği biri değil. Kızlarla mesajlaşırken görürse belki utanırdım. İstemiyor mu? Sanırım istemez. Çok fikrini bilmiyorum ama istemez diye Baban seni ne yaparken görse çok utanırdın. Is, dile getirebiliyor muyum? Ben hala normal cevap bekliyorum arkadaşlar. Kapatmayacağım normal cevap bulana kadar. İyi inanıyorum ya. Seks yaparken herhalde abi. <gülüyor> yalan söylerken yakaladı. Ya bak insan aklına bunun gelmesi normal. Çünkü öyle bir soru soruyor ki sanki yani ilk Türkiye'de ilk toplum tabusu nedir? Cinsellikleri falan yani. İlk aklına o gelen o gelen olması normal ama karının üstünde öyle planlar da var. Ya bize de senin özel hayatına sorduk mu ne zaman şey yapacaksın diye? Yani bize ne abicim? Hadi karın falan böyle var. Bir tane koyacaksın sanki eşyadan bahsediyormuş gibi. Aptalı. Bana olan güvenini kırabileceğim herhangi bir şey yaparken yakalarsa muhtemelen utanırdım. <gülüyor> Abi tuvalette Hayır. Banyo yaparken falan filan yani odamızda yakalarken <gülüyor> <Yok>. hiç, <gülüyor> şey. hiç fark etmez <gülüyor> odamızda falan yakalarsa çok şey olabiliriz abi. Ama ne yaparken yakalarsın? Ne yaparken İşte işte bilgisayar Anladım. film izlerken falan. Ne tarz bir film? Konulu filmler hızlı aksiyon dehşet gerilim <gülüyor> o tarz filmleri izlerken yakalarsa çok üzücü soru çok bir şey kadınlara sorsaymış ya yani niye sürekli erkeklere sormuş? Ben erkeklerin iğrenç cevaplarından duymaktan sıkıldım şu an. Hep aynı cevabı aynı cevabı. Ne ya bu birbirinizin klonu falan mısınız? Hep erkeklere sormuşlar. Geçiyorum bu videoyu. <gülüyor> Baban seni yakalarsa erkek sorusudur ama. Ya Hormis ne alaka?